Kendim zaten kaç evet arkadaşlar başka bir Twitch videosu biz yorumlarda Twitch yorumlarda tweet tweet tweet Yine tweet tweet Twitch tweet tweet tweet tweet Komikli Twitch and Larry bu bölüm 880. 82. Elektrik modis, elektrikman deslüğüyor. Bölümü soruyor. Evet arkadaşlar, sağ ol. Tamam. abone ol, de paylaş, takip tamam, tamam. edebilirsiniz. Yolunuzu bulabilirsiniz. Evet. Ve bir gel gel gelelim. let's go. Kendine gel. Ken yine de bak. Ses bu onun sesi mi? Wow, rock rock müzik gibi her. yok. Iyi ama. Hatam. Artık that bana to me komik de çok iyi Bak, Bir şey dj böyle yani tur şarkılar ben gerçekten beğenmiyorum ama yani baştan çok iyi söylüyordu bence ondan sonra daha geçmeye başladı ama yine de iyi söylüyordu yani daha geçerek iyi söylüyordu bence Bugün yayın bu kadardı arkadaşlar. Ya bunu niye yaptınız burada? Evet, şimdi mesela. Haritada neler şey var örnek. Yemek, noktası, bar, iş bitirici, konum. Bunlar neymiş? Siber kasap burada parça taktırıyoruz. Gene siber kasap. Fahişe. Eve çağırma yok. düştük şu an. Adamlar 7 yıldır oyun yapıyor. Bizim Türkler toplanmış fahişeye ulaşmaya çalışıyor ya. Fahişe özeti yemin ediyorum bizim ülkenin özeti bu işte. haritalar şey gibi pimp. emin değilim. Fahişe. Fahişe şey ya. Eee Taylı işte yol keşfetmeler, kameralardan kanıt bulmalar, bizim Türkler abi faişi nasıl gideceğiz? Gidilmez ya. Ben de öyleyim bir daha. Şi komik tarafı o. bu kırmızı. Bir dakika başkan bir şeyle bir şeyden mi bahsediyor? Anlamadım. Faişe şey değil mi? Bir dakika bakabilir miyim? <gülüyor> Oha, oh. ha. Hmm. Tamam. Devam zaman benim eşsiz kaldırmıyor ve mavi ekran yemesine sebebet veriyor. Şimdi izle. Bak şimdi Dronto Secret'e girince mavi ekran yok. İzle. Bak direkt girdim ha. Direkt. Bak izle. Eğer ki sizin eşsizsiniz kırmızıysa sizde biraz boşaltın düzeni. izle. Bu kadar basit ya. Bunu yani bunu ana mavi ekran. Siz biraz boşaltın düzeni. İzle. Bu kadar basit ya. Bu ne? Ki sizin eşsiz Bir dakika ama mavi ekran yok izle bak direkt gördüm ha direkt bak sadece izle eğer ki sizin sesseniz kırmızıysa siz de biraz boşaltın düzelir izle bu kadar basit ya bunu yani bunu analiz için mavi ekran yedim yayından önce 10 defa yaptım bak yemin ederim 10 defa acırdım ama o çocuğu yani bu karaktersizlik bu belli karaktersizlik Allah belanı versin ya açılır kank istiyor bir de <gülüyor> onu ben koydum valla çok faynı Aç <gülüyor> açılırken güzel oluyor aa Gönderdikleri kızın breinden izliyoruz İmparatorun oğluyla sevişen kızın yani az sonra suratımıza penisle vurabilirler. Buna hazır olun. Ararsak ki imparatorluğunun oğluyla 150 yaşında adamın oğluyla birebir sevişen arkadaşım burada hazır. Bum patlar, let's go. Çet, buna hazır mısın bilmiyorum. Hadi bakalım, hep beraber penis yemeye gidiyoruz. Buyurun, istadına varma dedik. Bu bir ilk olacak benim için. I'm really honored Başka bir şey bekliyordu, başka bir şey. benziyorsun. .Evet. Okay, <gülüyor> <i> şey bekliyordu, normal insan bekliyordu ama robot bekliyor. Vetteden. Oğlum. Ne? ne? oldu? O, ne oldu? We wanted Tamam ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne yaşadım ben <Gülüyor> Onun ne? Ne oldu? Lan? Bunu koyarım ama aburun. Bu çocuklara. Etkili genital bölge mi? Ne? Anlamadın mı? Deli taburdi. Yaro! Das für Onu öyle bu oyun böyle bir oyun ha. O küçük iş yapalım punk'iden seni etkileyebiliyor mu punk'imi sever diye cevaplarla benim içimdeki bulmadı seni mu cevaplarla benim içimdeki boşluğu doldursun bana Peki. Sen pekine. E... Ama çağır bunu kendisi sormak isterse sorsun lütfen. Ama pardon özür dilerim. Evde direk var mı? Yok ama ben olurum Sinan. Tamam ben benimkini de getir. Ama şöyle bir sıkıntı var <gülüyor> çok etcil birisi olduğundan bahsedildi bunca zaman ben vejeteryan <gülüyor> besleniyorum. <gülüyor> ama senin için ağzıma et alırım yutmam geri çıkartırım. Allah Allah. Uzatma kablosu vardı. Fabricas. O uzatma kablosunu. <gülüyor> benziyor. <gülüyor> böyle paspasların koltukların altında bagajı atmıştım. Koltuğun sıkışmış. Onu kesmem lazım. Çıkın. İç yardım edin, kafam sıkıştı. İç yardım edin, kafam sıkıştı. Şey biliyor musun? this No, No. Okay, go on. Şey biliyor musun? Instagram'da öyle biz şey var, postlar var. Bu kız şeyde. Çamaşır makine makine Bosch'in makine. Orada kalıyor böyle. It's can you Öyle punk gibi. Yani. Tamam, ama onu anlatmıyorum. Ya. Direkt beyni, direkt bunu açtıyor. Tamam anladım be so bad. You're problem Bu Cyberpunk oyun. Ya Yani ben Ne var lan? Sultanlısı falan alıyorsun arabadan. Yok, daha saçma şeyler. Bu Cyberpunk'u. Oha, oha. Abi da olsaydı bir oyuncu ya? Ay yani. Whoa, whoa, whoa, whoa, Bu şey sayma sayma. mesela başka çok sayıda punk oynuyorlar evet, artık yani yeni çıktı yeni evet, yeni yeni evet Allah, Allah ben hamongo seviyorum ya dedin udu yani be ben bir yapmak istedim ama. Maşin bak tamam. Onu senin sen. Ana. Ana. Bir çay misin Ha. ne yapıyor Onun ne yapmış? Sen ne yapıyorsun? gelebilmesi için baba her zaman gibi. Gerçekten onun, ee, onun çok zor. Zor evet onu anlamıyorum. Yes, Sabahpınk. Allah. Her oyunda yaptığımız gibi en zorun zorunda bu oyunu da bitirmek üzere hazırlanırken onlar dışarıda oluyor Zor seçti. Bu oyunu da bitirmek üzere hazırlanırken onlar dışarıda ne oluyor arkadaşlar? Oha, oha. Bu nasıl o order'ı öyle yiyor normal. Ne? o Artık mı? Vallahi diyordum. Eyvallah eyvallah eyvallah dostum işte. Artık iyi Artık bu çocuk mikrofonu ne yaptı ya? Mikrofon ne yaptı ya? Allah Allah mikrofonu ne doğru ya Evet, bu çocukla çalıştık da alışverişti Evet, bu çocukla ve bilgisayar kumanyadık ve kafamı çarptı Ve küfür etmek isterim ama ya o bir şey yapmadım Eray, <Gülüyor> o, <gülüyor> o, hey, hey oh. kardeşim. Hey kardeşim. motor <gülüyor> verin <A> kardeşim böyle oynarlar. <gülüyor> Oha. Güy, oh, this bullet? Bu şey geliyor? diyor. Kapı kapı kapı kapı Sakinim. bir mı Okay yes God of war. Karakter. Karakter. O zaman şimdi ölüsü üzerine bir last forever. Gen. E wow. They're watching the üzerine bir last forever gel. like see two where they together. Sel zaten gidepaydım bunu. İkoje bunla onun sonu. Plus forever <gülüyor> gel. Ok, ok, gelirim. Ajanı nereye kaç? Sübhanallah. Eee. Çok iyi. Evet, evet ama son e, parçalar çok iyiydi. Evet ama ilk 4fosfor çok iyi değildi. Anladın mı? Kedinimizsin. Ha tamam tamam. Ama komik değildi sadece güzel. O çok iyiydi. Neyse arkadaşlar video son videonun sonuna geldik. lütfen abone ol, do you, you, you, know, you like yazabilirsiniz ve bir dahaki sefer görüşünce kadar barış <Gülüyor>